İtlistan ilçesinin kuzeydoğusu ve güneydoğusu arasında yer alan, 6 köy ve 2 mezrada yerleşik hayat sürdüren Karahasanlılar, diğer yörükler gibi uzun bir süre tamamen konar göçer olarak yaşamışlardır. 1597 tarihinden sonra kısmen yerleşik hayata geçen Karahasanlılar, köy, mezra, kom, ağıl ve yaylak gibi çeşitli yerleşim birimlerini meydana getirmişlerdir. Karahasanlıların ilk yerleşim yeri, Kistik Köyü yakınındaki tahtalı mevkiidir. Daha sonra, önce Aktepe Köyü'nün Eski Evler denen bölgesine, ardından da Karahasan Köyü'nün şimdiki bulunduğu yere yerleşmişlerdir. Buraya geldiklerinde Türkmen oymaklarından olan sadakalar burada yaşıyordu. Zamanla kalabalık hale gelen Karahasanlılar, bu köyden ayrılarak, Günümüzde Kara Hasanlıların yaşadığı yerleşim birimlerini meydana getirmişlerdir. Kara Hasanlışa Köyü Kara Hasanlıların ilk ve merkez köydür. Kara Hasanlıların buraya 1760 yılında yerleştikleri sanılmaktadır. Bu köy Kahramanmaraş'a 213 kilometre, Elbistan'a da 47 kilometre uzaklıktadır. Köyümüz şu anda 130 hanedir. Şu anda 700 nüfusumuz var. Genellikle yurt dışında İngiltere'de, Almanya'da ve Fransa'da çok vatandaşlarımız var. 7. ayda muhtemelen izine geleceklerdir. Bizim köyümüzün geçim kaynağı hayvancılıktır genellikle. Oturduğumuz parkda bir vatandaş kendi annesinin hayırına yaptı. İrfan Doğan diye bir arkadaşımız. Köyümüzün gel kaynağı köyde doranlar için hayvancılık. Bir de Yurt dışında genellikle herkes yurt dışındadır. Evet burası en köyümüzün karasının aşiretin en büyük köydür. Ondan sonra altın muhtarlıktır. Biri Kazanlık, Aktepe, İkizpınar, ondan sonra Kankal, Türkören, bir de Arbu Dalağından oluşan bir aşiretimiz vardır. Bunlar hepsi de genellikle burası da köyün merkezidir. Vallahi köyün tarihinde 70 tarihinde bir es, eski diyorlar, çiğdir şey Urfa Kara Keçilerinden gelmekti. Dört Karasan adında bir vatandaş Urfa Kara Keçilerine gelmiş diyorlar. Dört tane çocuğu olduğu söylüyorlar. Karasan'da işte dört tane çocuğu var. Bunlara gelmek işte bu köylere de dağılmıştır. Doğusunda Hasaneli ve Tavkran, batısında Gücük ve Köseyahya, kuzeyinde Kantarma ve güneyinde Tavkran köyleri vardır. 1869 ve 1874 yılları arasındaki Halep sağlamelerinde, Atmalı olarak zikredilen köyün adı, 1904 yılı sağlamesinde Karahasan olarak geçmektedir. Türkören Köyü, Kahramanmaraş iline 180 km, Elbistan ilçesine de 18 km uzaklıktadır. Doğusunda İkizpınar, batısında Demircilik ve Gündere Kuzeyinde İncecik ve Aksakal, Güneyinde Bakış ve Özbek köyleri vardır. Söğütlü çayının iki yakasına kurulmuş olan köy, karasal iklimin etkisindedir. Ancak diğer Karahasanlı köylerine nazaran daha ılık bir iklime sahiptir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Karahasan köyünden ayrılan bazı Karahasanlıların bu köye 1850 yılında yerleşmeye başladıkları sanılıyor. Dedem Karasan Uşağı'nda gelme, Gündere köyüne yerleşmiş, hatta mezarlığı da orada. Bu sefer amca amcaoğulları gelmiş bugün. yer, Biz de eskiden çiftçilik ve ziyatına uğraşıyorduk. Sonunda soyadımız hakiki yani altındı. Şimdi soyadımı 82'le Aksu'ya çevirdim, kabile büyük olduğundan dolayı. Doğma, büyüme bu köylüyüm. Benim babamın aslı Malatya'dan gelmedir. Babam daha önceden gelirken bu avliya, Günder'e denilen yerde Hacı Musta efendilerin çobancılığını yapmış. Ondan sonra da gelip burada evlendiği için bu köye yerleşmiş. Abilerim, benden küçükleri de benim. İşte bizim durumumuzda çiftçiliğine uğraştık. Ben de... Başımı aldım, 27 sene Arabistan'dan kurbetçiliği çektim. Orada çalıştım, geldim, buraya yerleştim. Köyümüz de iyidir, çok şükür elhamdülillah. Yaşantımız da iyidir, komşularımız da iyidir. Muhtarımız da iyidir, yönetimimiz de iyidir. Ben kendi 9 yaşından beri malcılığına uğraşırdım. 31 yaşı doldurduktan sonra Avrupa'ya gittim. Halen Avrupa'dayım, Şunşalsan'ın köyü Karasan'ın Şirat'ı evet. ee, birbirinden ayrılmış. Domular, Kenular mesela şey, Erkis Pınar, Kankal, Türk veren bunlar hep Karasan uşağından ayrılmış. Bunlar hepsi de birbirine akrabadır, dayılar, giyenler, amcalar. Yani yabancı kimse yoktur bu yedi parça köy içerisinde desen ki bir ayrımcılık olur veya bir ya yani herhangi bir düğünde, toplum işlerinde derneğin toplanmasından, her şeyden istişarede bulunurlar. Birbirlerinin yanına gelirler. Hasfahal ederler. Ee, köyümüz 150 hane. Ee, nüfus olarak Kışın 850 civarlarında, ama yaz aylarında 2000'e kadar dayanıyor. Çünkü bizim kurbetçilerimiz çok. Genelde Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere'de vatandaşlarımız yaşıyor. Köyümüzde geçimleri hayvancılık, çiftçilik, ondan sonra Avrupa'da gelen vatandaşların desteğiyle, işte birbirine akrabalar birbirine yardım ederek geçimini sağlıyorlar sosyal faaliyetlere gelince e, derneğimiz var. E, tanışıyoruz gençlerimiz. Güzel oluyor yazın. E, bizim köy bayağı karabalı oluyor. Geçen sene minaremizi yaptık. E, ondan sonra parke taşı düşeniyor köyde. E, Tazi evimiz yapıldı. Kur'an kursumuz yapıldı. Allah şükürler olsun. E, komşular arasında ilişkilerimiz çok iyi. E, köyümüz çok güzel bir köy. Aynarız Mezrası, İkizpınar köyü muhtarlığına bağlıdır. Kahramanmaraş iline 188 kilometre, Elbistan ilçesine de 28 kilometre uzaklıktadır. İkizpınar köyü mensupları yaklaşık olarak 1810 yılında Karaağsanıça köyünden ayrılarak buraya yerleşmeye başladılar. Bu köy, Kara Uşağı köyünden ayrılan ilk köydür. 16. yüzyıl kayıtlarına göre, İkizpınarı köyünün yerinde Çopur adında bir yerleşim birimi bulunmaktadır. Yine bu döneme ait arşiv belgelerinde, Varsak Boyuna bağlı Bozdoğan Cemaatinin, Dodurga Boyuna bağlı Boznak Cemaatinin ve Koçlu Cemaatinin Çopur'da kışladığı ve ziratla uğraştığı belirtilmektedir. Kahramanmaraş'a 186, Elbistan'a 26 kilometre uzaklıktadır. Valla ben burada gitmiyorum. Yok şehre gitsem gitmiyorum. Şehirde benim günüm geçmedi. Ben burada şurada gezerim, burada gezerim, girelim. O kadar mahzalar şey dolanırım, günüm geçer. şonda ben ne, nasıl günü geçireyim? Kavaktepe Köyü, rivayet edildiği üzere aşiret mensuplarından İbenoklardan Taşıoğlu İbrahim, 1800 yılında bu köydeki Sülopınarı mevkine geçici olarak yerleşir. Köye kalıcı olarak ilk yerleşen Kenan Oğlu Köyün eski adı Kenolardır. Daha önce burada konuları bulunan ve burayı birkaç yıl kıştak olarak kullanan Huttogül, bu sefer değirmen işletmek amacıyla bu köye gelip kalıcı olarak yerleşirler. Puto Hasan daha sonra Domolar Mezrası'na yerleşir. Kavaktepe, Kahramanmaraş iline 186 km, Elbistan ilçesine de 26 km uzaklıktadır. Kangal köyü 16. yüzyıl kayıtlarına göre köyün bugünkü yerinde Kangal isminde bir yerleşim birimi bulunmaktaydı. Buraya yerleşen Kara Hasanlılar köyün ismini olduğu gibi korumuşlardır. Burada tabii su sorunu vardı. Kuyularda su alınıyorlardı. Kuyularda kuraklık vesaire şey olunca İnsanların tabii ki su olmayınca yaşam da olmuyor. Tabii daha sonraki yıllarda su gelinceye kadar da zaten köyler boşaldı. Köy boşaldı yani. Yani burada e, şu evler işte Mehmet Karataş'ın yani fırıl Mehmetkilden evleri şuralar aynı şekilde Ahmette de gilin evleri. Bunların işte bir kısmı Almanya'da, bir kısmı Antalya'da. E, bu Evlerin birçoğu da ondan dolayı boşaldı yani. Sadece şu evde yedi kardeşti yani. Şu evde yedi kardeş ama yedi kardeş de bir aile oturmuyor yani burada. Bu köyde yani. Şu anda boş yani. E buradaki evler yani onlar da hemen hemen yıkılmak üzere yani. Ama eskide mesela ben çocukluğumda buraya geldiğim zaman bu köy değildi, şehirdi yani. Genel olarak burada büyük bir çoğunluğu 90'larda falan yani Avrupa ve Antalya bölgesi yani sahil kesiminde Antalya bölgesi bizim köy olarak söyleyeyim ama büyük bir çoğunluğu Avrupa yani yani şimdi e, Akdeniz bölgesinde var yani aşağı yukarı bizim işte Karahasan toplumunda 220 hane var Akdeniz bölgesinde ama tabii ki ne Avrupa'da Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ağırlıklı olarak İngiltere yani bu ülkelerde daha da çoğunlukta var yani. Kangal 1990 yılında İkizpınar muhtarlığından ayrılarak ayrı bir muhtarlık haline gelir. Aktepe mezrası Kangal Köyü muhtarlığına bağlı olan mezra Kahramanmaraş iline 198 kilometre Elbistan ilçesine 38 kilometre uzaklıktadır. Doğusunda Kantarma ve Günaltı Batısında Kangal, kuzeyinde Sevdilli, güneyinde Karahasanlı köyleri vardır. Armutalan Köyü, köye ilk yerleşen Karahasanlı ve Hasan aile derbişanın babası Mehmet'tir. Kahramanmaraş iline 220 kilometre, Elbistan ilçesine de 60 kilometre uzaklıktadır.